Bugün 17 Temmuz 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne manevi ve ruhsal enerjiler veriyor. Duygularımız hassas olacağı için çevremizin etkisinde de bugün daha fazla kalabiliriz. Yengeç burcundaki Merkür balık burcundaki Neptünle üçgen görünümde olacak güçlü manevi duygular içsel dengemizi korumamıza yardım edebilir kendimizi evrenle bütünleşmiş hissedebilir akışta kalabiliriz ruhsal çalışmalara zaman ayırmak için de ideal saatlerde olacağız aile üyelerinin gözümüzdeki önemi artarken onlara daha fazla zaman ayırabiliriz balık burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde boğa burcundaki Uranüs'te de uyumlu görünümde olacak Sezgilerimiz çok güçlenebilir. İyimser ve rahat hissedebileceğimiz akşam saatlerinde maddi manevi şanslarla da karşılaşabiliriz. Keyif verecek sürpriz gelişmeler, eş zamanlılıklar oluşabilir. Daha heyecanlı ve coşkulu olabileceğimiz bu saatlerde hızlı ve beklenmedik durumlar akşam planlarımızı değiştirebilir. Sanatsal faaliyetler, maneviyat ve tefekkür içinde gece saatlerini değerlendirebiliriz.